Sevgili hocam. Sevgili Mustafa. Nasılsın? Hangi seneler olsun. <gülüyor> Hazır ve nazırım Önce Can Sonra Canan'a. Evet. Değişik bir Önce Can Sonra Canan vaktindeyiz. Evet. <gülüyor> Pazar sabahı, nasıl bir yalan. Gecenin 23.59'u. Siri bile diyor ki nasıl yardımcı olabilirim. Vallahi öyle dedim. Nasıl yardımcı yani? Ben bana yardımcı olamıyorum. Sen bana neye yardımcı olacaksın? Bazıları biz canlı zannediyorduk. Arkadaşlar bu çekim yayınlanıyor. Şu anda basık ve sıcak bir İstanbul akşamında Kadıköy semalarında sizin için bakalım bir sohbet edeceğim. Pazar buluşacağız. Benim bir problemim var. Ve bu problemi kendisini anlamak için birazcık... Neurosize ve senin kişisel anlamda yaklaşımını da anlamak istiyorum. Politikayla, politikayı seninle konuşmak hep çok zor oluyor. Sen politikayla ha. alakalı ya çok sertine giriyordun ya çok ponçikleşiyorsun konuyla ya, bu alakalı. Bu arada hazırlıklayayım İnternette ne <gülüyor> videolar dönüyor Sinan Canan hakkında. Evet evet görüyorum ama yani hani orası artık bir tür karikatür. Bir tür çizgi romana dönmek üzere yani gerçekliğini yitiriyormuş gibi görünüyor. Türkiye'de çok fazla toplumun doğal akışının içerisindeki olması gereken, iyi ve kötü giden şeylerin hemen hepsinin politikleştiğini görüyorum. Hızlı bir şekilde politikanın nesnesine dönüyor. Yani herhangi bir yerde bir problem yaşıyorsun. İşte sel felaketi oluyor ya da işte ne bileyim bir yerdeki zeytin ağaçlarını kesmeye karar veriliyor. Haklı ya da haksız ya da bir şey ya da bir şey. Toplumun bir bölümünün bir parçasını etkileyen, ve aslında bunu toplumsal dokuya da şey olan bir şey. Bu problemin kendisinin teknik olarak bir cevabı var. Karlılık, karsızlık olması ya da olmaması ile ilgili tanımlayabileceğin, ülkenin seçtiği kriterlere göre, yani davranış kriterlerine göre sonucu olacak bir problem çözüm ekonomi var. Ama bu problemi çözmeden öncesinde politika bu problemi kendisini sağ ya da soldan ya da hangi grup ya da hangi yapıdan olmasının bir önemi yok. Politika, ideolojiler, dini formlar bu problemin kendisini ...politik bir nesneye dönüştürüyor ve sen bu sorunun kendisini konuşamaz duruma geliyorsun. Sorunun kendisi hızlı bir şekilde çıkar grubunun, hangi çıkar grubunun, hangi politik çıkar grubunun... ...parçası olup olmadığına göre tekrar yorumlanıyor. Yani gerçeklik tekrar rekoordine ediliyor gerçekliğin kendisi ve manipüle edilir bir hale geliyor. Bu çok aleni olan kadın problemleri hay, siyah sel felaketine padişah kıyafetiyle gelen Diyanet İşleri Başkanı yani hani oradaki problemi çözmekle ilgili olmadığı belli. Yani hani o, o davranışın hani bu yani öyle bir o bir şeyse de diyebilirim. üniformaysa da ya da olması gereken şeyse de hani hani hiçbir koşulda orası için uygun o an için o sorun için olmadı belli. O demek ki o problemi kendisinin politikleştiren bir alana doğru gidiyor. O zaman da problemi bir böyle hani akıllı akıllı akıl yürütelim, düşünelim, bilmem ne yapalım derken ki zeminin tümü kayboluyor. Abi o cümlesin, bu cumusun öyle misin, böyle misin falan falan diye devam eden bir şey oluyor. Buradaki hikayeye, şimdi sihirli kelimeyi kullanarak söylüyorum, nöropolitik bir tarifle bakıp, buradaki tanımın kendisi, bu kadar politikanın topluma yansımış olma halinin kendisine, başka bir yerden bir şey söylemek mümkün mü? Tarif etmek, biçimlendirmek. Bunu böyle yapmayalım abi. Yani bu, bu çok aciz bir dil ya da biçimsiz. Bunu böyle bir... yapacağız abi niye olduğunu söyleyebilirim ben. Ha yani. Yani şu anda mesela söylemek olduğum söylemek zor olduğum şey Türkiye hazır mı bilmiyorum ama. Aslında bu işte hepsi insanın fabrika ayarları. Nerede bak burada insanın fabrika ayarları. Şimdi abi 100 bin sene önceye giderim hayalen hatta 50 bin sene önceye giderim hatta 30 bin, 20 bin. Bin sene önce de olur fark etmez çok yakın zamana kadar. Tabiatta bir felaket olduğunda, bir şey ters gittiğinde bir vahşi hayvan saldırdığında, bir felaket geldiğinde tanrıları kızdırmış oluyoruz, değil mi insanlar? Evet. Ve o tanrıları kızdırdıkları için de işte bu hataları neyse onu düzeltmek için işte kurbanlar veriyorlardı, bir şeyler yapıyorlardı. Aynısını yaşıyoruz. Artık tanrı politika. Mesela senin hayat pahalılığından, üretememenden, sel felaketinden, altyapı sorunundan, her şeyden bir takım yöneticiler sorumlu. Onlar tanrı ya da tanrının gölgesi. Sen burada bütün gün evde pinekliyorsun, Netflix'te kanal film üstüne film seyrediyorsun. onun sonra cips yiyip kola içiyorsun. Bilmem, senin bu işlerde hiç payın yok. Yani senin üretmemen, senin varlığının gereğini yerine getirip getirmemen hiçbir parametre değil. O şehrin, o binaların dere yatağı üzerine yapılıp yapılmaması, zamanında buna karar verenin sadece bir yönetici değil, oraya inşaat yapan müteahhit, oradan ev satın alan gafil falan filan olduğunu hiç düşünmek zorunda kalmıyorsun. Olayı tanrı, kızgın tanrılara. Ya da işte bağışlayıcı tanrılara atfediyorsun. Aynı sistem bugünün politik yapısında çalışıyor. Şimdi nöropolitik dediğin şey aslında temelde insan davranışlarının nöroevrimsel kökenleri üzerinden politik alandaki açıklamaları, nöropazarlama, pazarlama alanındaki, satın alma alanındaki açıklamaları. Şimdi i̇şte böyle baktığında işte ben buna birkaç senedir ifa diyorum. İşte burada çok muhabbetini yapıyoruz insanın fabrika ayarları. Bizim ayarımızda böyle bir primatsı taraf var. İşin kolayına kaçmak hemen en yakın nedene tutunmak, bizden büyük bir güce her şeyi havale edip Allah'ın bize yardım et modunda oturmak gibi bir tarafımız var. Bugün sadece felaket anında değil, her cuma hutbesinde aynı şey oluyor bu Türkiye'de. Herkes bir yardım istiyor, herkes kötülüklerin bir gücü güç tarafından engellenmesi gerektiğini iddia ediyor. Ya ben bu konuda ne yaparım, bana verilen aklı nasıl kullanırım, bu evi, işte bu yapıyı daha sürdürülebilir bir şekilde nasıl kurarım, bunda benim görevim, mühendisin görevi, yöneticinin öbürünün görevi nedir sorgulaması çok masraflı işler. Bunlar zihinsel kolaylık sağlıyor bize. Mesela nöropolitiğin en sevdiğim araştırmalarından bir tanesi var, onu bir örnek olarak vereyim. Amerika'da Hani orası daha böyle işte Cumhuriyetçiler, Demokratlar iki grup var ya. Diyorlar ki yani bu insanların acaba beyni farklı mı çalışıyor? Çünkü biri otoriter, işte kürtaj karşıtı bilmem ne. Bir tarafta da işte daha liberal, daha demokrat falan bir grup var. Şimdi, hani dünya görüşleri farklı gibi gözüküyor. Hani işin garip iktidara geldiklerinde Amerikan politikası hiç değişmiyor ama en azından tiyatroda insanların önünde satın aldıkları söylem böyle bir söylem. Yani bir taraf daha özgürlükçü, bir taraf daha otoriter. Şimdi doğal olarak farklı davranış kalıpları var gibi gözüküyor. Hatta bazı araştırmalar... Mesela cumhuriyetçi ekolün daha kolay tiksindiğini, öbür ekolün daha az tiksindiğini, liberallerin midesi daha geniş öyle gözüküyor falan mesela. Diyorlar ki beyinlerinde bir fark olmalı. Bir sürü insanı tarıyorlar belirgin bir fark çıkmıyor yani beyinlerinde işte birkaç bölge aktif oluyor politik notukları dinlerken ama diyorlar ki bir de siyaseten benim gibi Mevzudan anlamayanları koyalım, taraf olmayanları koyalım yani. Çalışmaya koyduğunda bunlara politik bir takım imajlar, konuşmalar, resimler gösterdiğinde bunların beyinde duman çıkıyor. O kadar çok yer çalışıyor ki analiz etmeye çalışıyor sistemi. Halbuki öbürlerinin çalışma sistemine bakıyorlar. Dinlenme durumundaki insan beyni aktivitesiyle hemen hemen aynı. Politik olarak bir şeye taraftar olmak seni rahatlatıyor. Affedersin mal gibi bakıyorsun yani bir dümdüz bakıyorsun. Hiçbir şeye üzülmen gerekmiyor, hiçbir şey analiz etmen gerekmiyor. Bir yere ait oluyorsun, bir yere de karşı oluyorsun, rahat rahat yaşayıp gidiyorsun. Bir kabile davranışı, bir kabile canlısı olarak, bir toplumsal varlık olarak, kirimat tarafımızın bize getirdiği en önemli özelliklerden biri. Uy, rahat et. Ve bu büyük ölçekte olunca, bu kitle aynı zamanda akla sahip insanlardan da oluşuyor, aklı bırakıp aidiyetle hareket ettiğinde tarihin her seferinde çöpe dökülüyorsun. Ondan sonra birileri aklını kullanıyor, seni o çöpten çıkarıyor, yeni bir sistem kuruyor, bilmem ne arkasından gelenler onu bir izime dönüştürüyorlar. Tekrar bir tapınma nesnesi, tekrar büyük ulu manitü, ulu şeytan tekrar ayrıştırıp tekrar çöpe düşüyorlar. Bütün sistem bu. Mesela bizim ülke ben kendimi bildim bileli kahir ekseriyetle kafasını böyle rahatlatmayı seven insanlarla işlemeye çalışıyor. Arada böyle fasilyeler çıkıyor. Ya bir dakika kardeşim, arabi ol mümkün. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım. Onlar da genellikle bir kesimin entelektüel aydınımız, öbür tarafın münevver hedehödümüz diye koyduğu, çok saygı gösterdiği ama hiç okumadığı, anlamadığı, garip figürler olarak böyle işte onu da böyle karikatürleştirip e, işte sloganlarımızı alet ediyoruz. Dolayısıyla hiçbir değişim olmuyor. Şimdi bizim burada mesela açık beyin olarak sürekli tırmaladığımız konu ne? Kendini bil, kendini anla, akılla yaşa, Hani bilimsel yöntemi öğren, hayatın her alanına kritik, analitik düşünme olarak uygula, Derken aslında olmayacak bir şey istiyoruz. Ne olmayacak şey? Toplumun çoğunluğu hiçbir zaman böyle insanlardan oluşmayacak. Ama böyle düşünen yırtacak abi. Bu sistemin dışında kalacak. Onun evi daha düşük ihtimalle yıkılacak. Onun parası daha düşük ihtimalle çarçur olacak. O geleceğini daha iyi hazırlayacak. Kendinden daha emin olacak. Ama bu sisteme baktığında nöropolitinin öngördüğü gibi siyasi tarafkirliği yüksek olduğu ülkelerde kitleler çok kolay manipüle edilebilir sürülere dönüşürler. Biz şu anda öyleyiz. Mesela bir seçim sathı mailine bayılıyorum bu lafa girdiğimizde. Ya bir kriz çıkar, ya bir petrol bulunur, ya gökten bir şey iner, bir şey olur. Bir sürü insanın bir anda oyu değişir. Çünkü yani aslında öyle durmaktadır, kızgındır mesela bir şeye, iktidara, muhalefete fark etmez. Ama konsolide edici bir korku, bir arzu, bir coşku geldiği zaman hemen o duygusal kararlar insanları tekrar eski raylarına oturtur. Kimsenin fikri değişmez. Sadece biraz akıl yoluna kayacak gibi gözükürken tak aidiyetini tekrar gündeme getirebilirsin. Gönüllülerdeki psikoloji ve nörobilim insanın bu davranışlarını çözümleyip insanı daha iyi bir yere götürmemize yardımcı olsun ama nörobilim de bizarlıkla psikoloji de insanların bu zaaflarını anlayıp onları daha Benim buradan yapıyorlar. çıkardığım ya da altında hadi bir şey söyleyecekse söyleyebileceğim tek bir şey mevzu Cem Yılmaz'a bağlı eğitim şart. <gülüyor> yani, bir, yani bireysel olarak. Yalnız kendisi... eğitim de buna katkı yapıyor. Mesela biz eğitimde. O zaman daha... nitelikte eğitim şart yani ilk ne hatırlıyorsun? Dört tarafı düşmanlarla çevrili kara parçasında Türkiye denir. Biz her taraf düşman. Bir biz sütten çıkmış arkadaşız. En süper biziz öbürleri ölsün falan. Böyle bir şeyle yetişiyorsun zaten. Dolayısıyla bu içe kapanmacı dışarıda ne olursa olsun. Kim demişti onu birisi söylemişti. Batı teknoloji ama ahlak yani çok kötü falan. Böyle yakınlarda bir demeç vardı mesela. Yani böyle bir şey bize makul gelebiliyor yani. İşte teknolojisini alalım, ahlakını almayalım. Daha önce burada konuşmuştuk bence ahlakını alalım mesela. Ama bunu söylersen sokakta arıza çıkar. Ya herkes Batılıları sokakta sevişiyor falan zannediyor. Öyle bir garip sistem var. Halbuki adam yani ahlaklı yaşıyor. Yani sosyal ahlak gelişmiş düzeyde. Ya ama... herkes herkesin gazozuna ilaç atıyor yani. Almanya'da böyle. <gülüyor> <gülüyor> değil <gülüyor> mi yani? ama biz bunu nasıl yiyoruz? Nasıl böyle kitlesel olarak bu haberler o halan bu kadar da olmaz. İnfiali neden uyandırdı? E, ya? e biri yalan söylemeyeyim. Evet, yalan söylemeye cesaret ediyor diyecektim ve o cesaretin filizlenebileceği de bir ortam yaratıyor. Şimdi anlattığın hikayede çok çok katılıyorum. Yani arka tarafta konuştuğumuz bir şey. Bireysel olarak herkesin belli bir standardın üzerinde bilgiye, niteliğe sahip olması gerekiyor ki bunu yemeyelim. Yani, yani bu ancak böyle yoksa dışarıdan bir beklentiyle partiler artık bunu böyle yapmasın lütfen sorunlarımızı politikleştirmeyelim her hayatımızdaki boku da politikleştirmeyelim bazılarını çözelim isteyemezsin çünkü öyle ya da böyle çatışma o seviyeye geldiğinde böyle bir sonuç oluşuyor. Hani dinle ilişkisinin içe toplumların dinle ilişkisinin içerisinde de aynı şey oluyor sert koşullar iklim savaş bilmem ne varsa dinle ilişkisi iç içe ve çok daha derin hale geliyor toplum ekonomik olarak iyi eğitim seviyesi yüksek bir berbere seviyeye gelince din hani toplumsal yapıda daha elitist daha yukarıdaki başka bir yere başka bir alana doğru gidiyor. Politikada bizde böyle aynı biçimde. Ve içine her yerinde kendisine benzetiyor. Benzetiyor kaçın olmaz biçim vermeyeyim. Yani kamuoyunda da bilinen bazı isimler var işte. Zaman bir tanesiyle bu cumhurbaşkanlığı seçimleri Öncesinde konuşmuştum. İşte Cumhurbaşkanı adaylığı falan gündemdeydi. Dedim ki abi yani bu ülkede mesela benim desteğimi istiyorsan ve gerçekten halk hareket ettirmek istiyorsan bu arada önce can can izleyicilerin ilk defa Türkiye'deki yeni siyasetin sırrını açıklıyor. Bak bunu da yemin ediyorum piyango da vermezler. Yani Bak, çok basit. Bir adamlarla, kavga, insanlarla kavga etmeyeceğim. İnsanlarla kavga ettiğin zaman onların istediğim indire geliyorsun. Bir bunu söyledim. İki sağlam bir fikirle gel. Bir fikir basit de olsa anlaşılır bir fikirle gel. Üç Umut ver. Bu kadar basit. Herkes bunlar kalırsa, bunlar burada olursa ya da şu gelirse nasıl rezil olacağımızı anlatıyor. Baba sen geldiğinde ben torbadan ne çıkacağım? Hiçbir şey yok. Yani bana bir hedef çizmiyor, ülkü çizmiyor, bir vizyon çizmiyor. Gaz veriyor sadece. Net, anlaşılır bir umut. Yani biz bunu yaparız. ve kişilerle kavga etme. Bunu söylediğim arkadaşım ilk çektiği videosunda. Yani şimdi söylersen videonun sloganını herkes tanıyacak. O yüzden bir adama girdi direkt olarak. Dedim telefon açtım abi geçmiş olsun bu iş bitti zaten düştü sistemden. Maalesef bir adım bile ilerleyemedi. Çünkü bu ülkede siyasete girdiğinde birileri seni güreş minderine çekiyor. Sen de ya Allah deyip ense kipesi ne, ne o? Herkes güreşmeyi neden iyi biliyor. Ha, yaptığında gidiyorsun abi o minderde güreşeceksin. O gündemin dışında bugün adına işte Z kuşağı denen o yeni arkadaşların anlam ve umut sorgusunu karşılayabilecek ve gerçekten akla dişe dokunur bir iki fikirle şuraya gelecek her insan tabii ki seçkin kadrolarla, seçkin insanlar, işini bilen ehil insanlarla uçurur. Çünkü bugün ülkenin herkes ehil insanı aç. Kahtı derler eskiler biliyor musun? Kahtı rical. Devlet görevlerine ehil insan bulanmama problemi. Yani nöropolitik Türkiye'de yemez. Nöropolitik yer ama bu primat düzeyini anlamak için yer. Şimdi aziz neslini düşürdükleri duruma düşürmek isteyebilirler bu soru söylediğinde ama biz primatız abi. Azinesin Nesin %60'ı mı %70'i mi ne aptal demiş ya, ben aptal falan demiyorum biz primatız, doğamız bu. Eğer kültürlenmezsek ya da yeterince acı çekmezsek buradan çıkamıyoruz. Bizim sorunumuz sistemin bizi öldürmüyor olması. Sistem bizi bak bir öldürsün, bir canımızı tehditlesin, bak o zaman bir anda nasıl aydınlanma geçireceğiz. Öldürmeyen yerde duruyoruz bu da konfor alanı görüyorsun, çürüyoruz yani, çürüyoruz. Tefessüh derdi eskiler, iflas ediyoruz. Bütün düşünme melekelerimiz bizi terk ediyor. Ve bekliyoruz ki bir atraksiyon çıksın, falanca mafya babası bir video yayınlasın, falanca bir şey olsun da ortamımız hareketlensin. Daha geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum. Biz de diyor cahil değiliz ki diyor. onu takip ediyoruz, bunu takip ediyoruz, bunu takip ediyoruz, buradan öğreniyoruz. Dedim Allah kabul etsin. Üstünde de bir bardak soğuk su iç. Yani o takip ettiğin adamların ona bir şey öğrettiğini düşünüyor. Manipülatif içerik diye bir şey sanki hayatı boyunca hiç duymamış. Böyle bir ülkede hiç yaşamamış gibi. Sen şimdi bu kitleyle ne yapacağını nöropolitikle çok güzel çözebilirsin. Yani bu kitleyi çok güzel analiz edebilirsin. Ve mesela laboratuvara girmeme gerek yok. Evrim okuyunca memleketi anlıyorum. Ha şikayet etmek var mı? Yok. Ne yapıyoruz? Açık beyinde yaptığımız işi yapıyoruz. Eğer açık beyni Gerçekten Ama bu anlatının sonu yani açık beyinde yaptığın işi yapıyorsun yapamıyorsan yurtdışına çıkıyorsun da bağlanıyor. Tamam bu defiler anlatıyordu mevzuyu. Karşılaştığım 10 kişinin 7 tanesine ya yurtdışına çıkmıyorsun diye baskı kuruyor diyor. E, o bu o arada öyle. iyi bir soru yani. Ben yurtdışına bulaşıkçı olarak çıkmak istemiyorum. Yaptığım işle beraber çıkabilirim de onun da vakti var diye tarif ediyor. Ya mesela ben bu ülkede bir şey yaradığımı düşünüyorum. Yani bir bir şey çalışıyor. Yani tabii dünyanın bazı... her yerinde bir bir şeye yararsın da yani Hayır ama yani burada ben, ben burada lazım oluyor. Yani birileri durduk yerde Sinan Canlı'nın dini inançları kostu videolar çekmiyorlar, ortada belgeleme <gülüyor> vermiyorlar. Onların evlerinde, onların takipçilerinin evlerinde, yurtlarında konuştuk bunu. Biz mevzu oluyoruz ya. Diyorlar ki bu adamlar bir şey anlatıyor. Hacı sen böyle yapıyorsun da ya bir de bu var, alo falan orada çıkan rahatsızlıktan dolayı birileri rahatsız. Ve bu buranın ihtiyacı olan bir rahatsızlık. Bu rahatsızlık önce bir otoriteyle kavgaya, aileyle bilmem ne işte bir gerginliğe ama sonra oturup düşünmeye sebep olacak. Bunu bir kere başlattığın zaman zaten toplumun hep söylerim en güvendiğim matematiksel kural Pareto kuralıdır. %20'yi değiştir, %100 kendiliğinden değişiyor zaten. Yani çok zor bir işimiz yok aslında. Ha bu YouTube kanalı... 1 milyon izlense yoş abone ol düğmeye bak yani o işte öyle olsa daha çabuk olacak bu. <gülüyor> Nasıl bir anda kendi hikmet buldum bakar mısın? Ya bunları konuşabilen kitlenin sayısı arttıkça biz açık beyinde ne diyoruz? Ortam bizi koruyor. Yani gelmeyecekti ama konu geldi üzgünüm. Yani internette gezen bazı ifşaat haberlerinden bak haberimiz yok. Şuraya geldik. Konuşuyor. Ne ha öyle video mu koymuşlar falan. Şey moron gibiyiz yani gündeme karşı. Çok şükür. O kurşun bize işlemiyor. Bizim başka dertlerimiz var. Öyle korunaklı alt kültürler zaten bir şeyleri değiştiriyor ama galiba önce sağlam çökeceğiz. Yani ya çevresel ya ekonomik ya ahlaki bir şey olarak iyice dibe vuracağız. Emin ol bunun dibi vardır eminim. Yani insan dibine Ya dibi hep daha fazlası vardır da yani, yani yine de böyle böyle de umut verilmez ama yani hani bu, bu Ama yani üzgünüm korkutman da gerekiyor. İnsanların cesaret etmesi için korkması lazım. Yani birileri bunu söyleyecek bu gidiş gidiş değil. Şu anda mesela ülke en kötü döneminden falan geçmiyor. Ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bu insanın hep yaşadığı bir döngü. Şimdi salaklığımız gerçekten level atladı bence, seviye atladı. Bu kadar bilginin içerisinde kafa kaldırmıyor ya o bilgiyi. Böyle bir yere bir yanaşıp böyle bir yere yapışma konusunda iyice midyeleşmeye başladık. Yani eskisi gibi değil. Eskiden biraz konuşurdun, tartışırdın. Şimdi zaten çok kalabalığız. Bir de çok işin sesi çıkıyor. Eskiden bu kadar ses çıkaracak ortam da yoktu. Gürültü o kadar çok ki. Yani işte o yüzden sığınak lazım. Fikri sığınaklar lazım. Ben başka kurtuluşunu göremiyorum bu işin. Işte. Murat yetkili... Ben önemli bir gazeteci olarak görüyorum. yani çok becerikli bir gazeteci onun meraklılar için darbeler diye bir, bir kitabı var Sponsorumuzu da bir şeyini yapalım arada Berke de selam söylüyorum konuyla alakalı Storytel'de de, de var evet. <gülüyor> büyük bir şeyde. Bu arada gerçekten storytelling olmasa okumaya fırsatım olmaz da storytelling ile beraber dinlediğim bir şey. Bu döngüyü, anlattığın döngüyü aslında ne kadar uzun süredir aynı kuşağın içerisinde kaldığını anlamak açısından çok ödevini yaparak hazırladığı güzel bir içerik. Politikayla ilgili bir şey konuşmanın gerçekten böyle bir sorunu oluyor. Şu andaki aktörlerle ilgili bir şey konuştuğumuzu düşünüyorsun. Halbuki öyle değil. Konu teoriyle ilgili bir şey konuşmakta ve o döngüleri, o, o helezonları görmekte yani. Hani o örüntü kalıplarını, bak aynı kalıp nasıl devam ediyor, nasıl devam ediyor. Gerçekten Türkiye darbeler tarihine bakınca işte o ana aynı kalıp, aynı kalıp, aynı şablon, aynı biçimler döne döne hani bir, bir şekliyle beraber. Ben 50 yaşındayım, 4 tane darbe olmuş ben yaşarken. Tabii. <gülüyor> Muhtıra, muhtıra 71 miydi? 71 muhtıra. Neyse onu ıskalamışım bak 72'de gördüm. <gülüyor> 80 gördün. Oldu. 28 Şubat 1997 oldu. Tamam. O, o zor, tam o yumuşak Temm şey. O da 3 tane gördüm. İşte 3 tane görmüşüm. 15 Temmuz'u gördüm. Abi hiç fena skor değil. <gülüyor> yani modern dünyada 21. yüzyılla falan. Yani gör, görüyoruz. Ya yani. mesela darbeyle alakalı yani İlk insan ilk hissi utanma duygusu olur mu? Mesela benim yaşadığım şey hiç gerçekten. mesela şeyde utanma duygusu yaşadım. Yani ben ayıp yani hani Mozambik miyiz lan biz? Kim Mozambikte oluyor mu emin de değilim ama yani hani hadi hani Afrika'nın hani o Afrika bir hani şey sabahleyin bugün darbe yapalım falan diyen ülkeleri var ya öyleymişiz hissi yaşadım yani. Ama öyleymişiz gerçekten. Yani öyle öyle bir tinetimiz hala var aslında. Yani ben şeye çok şaşırdım 15 Temmuz'da mesela çok böyle kanlı, manyakça bir şey yaşadık ama o kadar da tuhaf değildi yani o kadar yakın geçmiş ki ben hatırlıyorum mesela Kumla'da tatil yapıyorduk 12 Eylül-1900 bir asker amca siyah beyaz televizyonda sürekli konuşuyor ve biz dinliyoruz. Yani öyle öyle büyüyorsun anlatabiliyor muyum? Biri gelir düğmeye basar senin bütün ayarını verir falan. O psikolojiyle işte geçen hatta Bolu'da kamp yaparken bir e, mudurunuzdan Bolu'ya inmemiz gerekiyor. Arabaya bindik arkadaşlar, giderken aman dedim cüzdanı, abi ne yapacaksın cüzdanı, burası bizim falan dedi, para. Ya, para değil kimlik yok falan, ne kimliği ya dedi. onu dedim ben darbe çocuğuyum, ben kimliksiz çıkamam dedim yani, şimdi polis çevirir bilmem ne, o kafana yerleşmiş yani. Devamlı her an birisi sana varlığının ispatını sorabilir, insan olarak hiçbir değerin yok, her an içeri alır, <gülüyor> aylarca acı icabla, tırnağını bile çeker ya yani. ne olacak biz bildiğimiz o çünkü. Ve bu zihniyeti hala aslında bırakabilmiş durumda değiliz ve korkutulduğumuz şey bu. Aidiyetin olmazsa bir hiçsin. Bir işte en azından milli manevi değerler şemsiyesinde hepimiz bir olmalıyız ki orada bile bin parçayız. Ya bir işte bir ideolojik görüş bir siyasi taraf olmalısın ki ber taraf olmayasın. Ya işte bu çok güzel bir yönetim sistemi. Yine de bunu sonunda kamu spotu eklemek istiyorum izdinle. <gülüyor> Tufaçan ben kamu spotu. Ha yani deneyeceğim hani konuyla alakalı. Arkadaşlar evet yani yukarıdan aşağı doğru bir bir tane problemle beraber iç içe yaşıyoruz. Bunların bir kısmını politik olmadan. Taraftar olmadan, yandaş olmadan. Mesela birisi bir şey çaldığında ya da bir yerde bir şey doğayla ilgili, hayvanlarla ilgili, insan ilişkilerinde, denge, adaletle ilgili buna biz karar verebiliriz. Bunların politik bir işlevi yok. Hani biz içeride bunun adil olup olmadığına, bunun doğru olup olmadığına gerçekten karar vermek mümkün. Ve bu bakış açısıyla toplumsal anlamda yaşadığımız yıkıntı gibi görünen bir de böyle bir depresyon etkisi de var. Şimdi bu işin yarısının gerçekliği var. Bugün çocuklarla beraber konuşurken söylediğim bir şey. Yani evet büyük bir problem kalıbı yaşıyoruz. Bir de öte tarafta bunun depresyonunu da yaşıyoruz. Yani yüksek manipüle edilerek o duygunun, o yenilmişliğin, o yılgınlığın şeyinde yaşıyoruz. Bunu halledebilmenin kuralı biraz bazı şeyleri yapabildiğini görmek. Ben böyle abi? Bir sel felaketi olduğunda bu parti geldi ya da bu parti gitti ondan oldu diyorsan omurlukla yaşıyorsun. Ama bir sel felaketi olduğunda bir bina yıkıldığında kim lan bunun müteahhiti betonu nereden aldı diye soruyorsa akılla yaşıyor. Akıllı kişi yok. Akıl yani. her zaman sorunu çözer. Evet. Akılla yönetilen yerlerde her şeyin çözümü var. Duygulayla yönetilen yerde zaten çözecek sorun yok. Yani düşmanlar var, şeytanlar var, melekler var. Öyle bir şey nasıl diyelim Fantazi ortamı takıldır yani. Tamam. Kamu spotunun son sözü. Bazı problemleri çözmek bizim elimizde. Bazı problemleri çözmek bizim elimizde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor>